Merhaba dostlar nasılsınız, varım iyisinizdir benim için şakalarım. Bugün kaldığımız bölümden devam edeceğiz. Bu sefer korkmayacağım abi. Ya çünkü korkmanın... Bu ne lan? Korkmanın eceli faydası. Korkmak birazcık saçma. Ne bileyim abi. Neden korkuyoruz yani? Eee nasıl çevireceğim? <Gülüyor>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 Bu oyunda bir şey falan kovalayacak mı onu merak ediyorum ben. Yaratık mı Bana onu söyle. <gülüyor> şimdi bundan çalacağım. Şimdi. Nana Devi Vic işim var ya hemen şu seriyi bitirin ya Allah işim var gıcım hadi abi evet canım, ne çıkıyorsan çık işim var gıcım var kardeşim Abin ayıracak böyle bu oynayan en fazla 3 bölüm oynarım ben ya bana ne oğlum Bir kamağızı yerine felası ben bunu hızlandı biliyorum. Bu bölüme en fazla üç arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bir şekilde böylebilir. Açıl hadi seni. Açalım, ha, 3 bölümde ben şimdi 3 bölümde bitirmezsem ayıp olurum. Açılır burası yüz açılır. Bak bu odaya kaçıncı defa gelişim benim. Burayı biz girememiştik en sonunda. İyicene katmanlara iniyorum ha. Korkun katman hali arkam bakmayacağım arkamdan tablolar geliyor кемнн gelecek ya yips ay yapma Say. saying, oh, niye ters dönmüş. Gel. Ah, bir kapı bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi tam korkum daha da geçti. Daha iyi oldu. Arada mutfağa mutfağa gidince korkum geçiyor. Ne yapacağım? Daha da hiçbir fikrim yok. Bunu söylemek isterim. Bir şey Kanka, sessiz ol. Kapı açılmazsa, burada duyacağım, kapat direkt kapıyı. Ah hadi gel. Hadi gel aslanım hadi gel. Ben yine mi aşağıya iniyorum yoksa yukarıma çıkmam gerekiyor acaba oraya. Bak bunun bir alt katında atılıyorum, bayağı korkmuştu aynen bu. Korkmuş. Burada durmaz herhalde. Yapma. Hacı yapma. Hacı yapma. çıkar mısın yeri yukarı? Hacı ben bunu kabul edemem. Kusura bakma. Yukarı çık. Sen yaptığın şerefsini Bak şöyle bırakıyorum. olursa olsun size Fark ettiyseniz... Bakın, fark ettiyseniz... Her zaman bir metinde sessiz kalın lafı var Buradaki sessiz kalının amacı avu işte Bir şeyinize boşandıysanız karınıza falan Sessiz her zaman siz kalın anlamına getiriyor. Lakin Küçük bir Gönderme Küçük bir e, Aklımıza yazılmış Her kelimede değil de 3-4 kelimede bir her metinde illa sessiz kalın yazıyor İlk metinde hatırlarsanız ne vardı işte e, tehlike, bitir e, Tutun, tütür Ve sessiz kal falan yazıyordu Sonra biraz önceki metinde de ne yazıyordu Bu uçan bir şey vardı Yarasa sessiz kal falan yazıyordu Herhalde bir şey olacak Bak, Sessiz kalmamız lazım Shift'e basma diyor Shift'e basarsan ama ben basıyorum Bak şu an shift'e basıyorum bir şey olmuyor Demek ki burası güvenli bölge Burası güvenli değildir. Haydi bak arkamda. Haydi. Şu an arkamdan bir şey geliyor arkadaşlar. Kapat. Aferin. O arkamdakini görmedim. Kapat. Aferin. Gir abi yüz. Guna Sıçtık.tv İyi iyi misin ya? Ne dersə <gülüyor> ama <gülüyor> ne dersə sıçtık nokt.com gelmesi geliyor. Bir yok ya, hep sıçtık .com'da. Yoksa öleceksin. World evet. with you me. Beden kracı beden yoksular. illa bir evisi Ya da hiçbir kitle olmaz. Sen seçim yaparsın. Duvar almayayım ben. Duvar almayayım ben. Ama hepsi mi duvar oluyor ya. Oyunun ışıklarla bir fantezisi var. Bu ses saniye ya. Oyunun ışıklarla bir fantezisi var net söylüyorum. Işığı açıp kapatmak. Bizim ana karakter bu evin hala harika olduğunu düşünüyorum. Evet. Bak bunlar çok fazla saklanmayı koy. Burada nedense bir... ...şey olacak... Bir kaçış... şok arayış, <Gülüyor> Allah Allah. Sallanan korku sabır. Ona yukarı bakma dedi. Hacı bir şey diyeceğim. Size net bir şekilde bir şey diyeceğim. Bak el feneri. F'ye, F'ye bastıyo tamam mı? Şu an F'ye bastığıma rağmen Hiçbir ışık gelmiyor. ne Napıyım? yaptığımda da yine gelmiyor. Yok acı hiç türlü gelmiyor. Burada ne yapacağım anlamadım. Durun bakayım. Ben. Evet gençler. Şimdi... <gülüyor> D-S-Lars Yes d s lars d multim göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum.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 bir de ya. Arkadaşlar hiç baktım hiç kimse de fener açılmıyor. Yani o sorun tek bende değil merak etmeyin. Yani hiç kimse fener açılmıyor. T'ye basmıyor, F'ye. Ben açmıyorum, öyle saçmalık ya. Yani. Ne yapacağım benden olarkış olurum bakayım. Şimdi bunu aldık şeye koy götürmemiz gerekiyor herhalde boya göre Bu resme burası açılıyor mu? açılıyor. Aha resim resim fantasi olanlara karşı. Yani şey. Evet bu da tanışalım. Şimdi ne yeni resmi bu? Nam, Camal. Ha. Ha buralar full açıldığı zaman da şey oluyor. Geçiftar. Tamam. Sonra burası açılacak, bura bura sonra oyun bitecek, değil mi? Mantıklı ama o zaman oyun çok uzun sürecek galiba. O yüzden raçlıyorum. Hacı. Hacı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oyunu burada bitiriyorum. Yani diyorum ki bu iş al. Hey, Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Şş şey. Burada bir ağaç var. Bakalım bir daha odaya geçişimiz böyle bir şey olacak mı? Aa, bunda birazcık değişiklik var. Karaya sadece tek tek SpaceX'te olduğumuz gibi. Şu an uzaydayız arkadaşlar. kalem uçuyor. Bu da boyasız bir fırın. BABY HEAT Duyduğuma göre Çinliler bunu Aa, burası evin ilk kapısı değil mi? BABY Hey Uyan dostum Ölmeyeceksin Daha çok gençsin BABY BABY Baby I'm somebody I'm Şimdi oldu yeter. Adamların yaptığı şey full double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 Resim oluşturduğunu sondaki boss'u göreceğiz tahminen. Yani son iki tane kaldı arkadaşlar. Oyun sonra bitiyor. Sonra tahmin önemi bitecek diye tahmin ediyorum. Dur bakayım bir su için. Oyun zaten 3 saat durmuyor, kısa. Ama bana böyle ilk seçenek verme işte. benimki seçenek var. Aferin. Nerede koştum dövmek için ha. Gram dövmesi istiyahı <gülüyor> kendilerine. <gülüyor> Bunlar Bir tane şey, anahtar. keresta gibi bir şey Evet arkadaşlar geldim. Bir çorba içtim açıkçası. Ben nereden geldim lan? Buradan mı gelmiştim? Oyun şu an e, oyun şu an gayet sıkıcı geçiyor. <gülüyor> Allahu Ekber Selam mikrofon düştü Oyun gayet sıkıcı geçiyor diyim gibi yani sıkıcı abi Oğlum ben buradan gelmiştim Evet doğru atıyorum atıyorum atıyorum Evet evet evet evet evet evet Buradan gelmiştim oyuncudan sıkıcı Ağabey şu an ben eğlenemedim Burada bize bir şey belirtmek istemiş ama dur bakayım, şifreyi burada veriyor tahminen. bir çıkılmaca gibi bir şey sormuş. Şur bakayım. Dog. Red cat. 3. Cat 3. alalım 2 3 2 3 2 6 acı ya da 2 3 6 2 3 acı bu da 6 almadı tamam çok ya Anlamadım ne yapacağım Dur bek. Tamam anladım anladım. Anladım galiba. Chat'in rengi. Ne abi? İki. Yedi, dokuz. İki, yedi, dokuz. İki, yedi, dokuz, iki, yedi, dokuz. yedi. Dokuz. altı, yedi, dokuz olur mu? Aa. Durun bakayım be. Allah Allah, arkadaşlar. İki. Aa, bir dakika, iki. O şöyle acı. İki. 5 lan 8 yapacaktım dokuzmuş Neyse şanssız. Şanssız şanssız. Hadi bismillah. Hadiceğim. Git bakalım. Bence buradan gitmem gerek. Evet. Zancı yazdığım için ömrümüş var <gülüyor> şuna Mm -hmm. Fucking mut won't shut up! Hey, I can do that too. I, I, see? But can you paint? No. Well, that's all right. Neither can I, apparently. <laughs> Anladım. Ah Buradan bir şey geçecek dedim ben size. Ölmüyoruz diye adamlara puşluyorduk inşallah ölme yok bu oyunda Çünkü ben full adamlara puşladım yani temizledik burda duruyacaktı ben o oyunun sonlarını da nedense generator kıpanacak açmaya gideceğiz bir şey geliyor bilmiyorum neden ama Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the ran down. Hickory dickory dock. <laughs> Çünkü iyi bir stüdyo yani oynaması oynanmış yani yapan yeni bir stüdyo ilk oyunu falan diye tahmin ediyorum Çünkü oyun içten yani sıkıcı Yalan yok Selamünaleyküm. <Gülüyor> Öldüm, ölmüyoruz değil mi? Çünkü ben adamın üstüne puşluyorum ya. Yani. Ben niye puşluyorum lan acaba? Hep bir dövme umuduyla kuşluyorum ama dansıp sonda uzakti Ben SHIFT VW Yardır koçum SHIFT W Aynı yere ben biraz önce öldüm mü şimdi? Ben bile bile öldüm oğlum. Ölmedim ben. Ha tamam. Farklı yarmış tamam. Anlamadım. Ben de anlamadım. Durun bakayım şuraya hafırsan olur mu ki bak. Hayda biz. Söyleyeceğiz. Ulan salak oyun yaa. Ufff. neden zıplama koymazsın ki? Acaba bunun için mi koymamış çok uğraş, uğraşmayalım ya falan Çok uğraşmayalım falan mı dediler acaba? Zıplamayı da koymayalım bagılar şu olur falan deler Hadi had vallahi geri çekiyor Helal olsun. Turşik. Aynı aynı yer. rakam var ki yazayım acı. Acaba yine mi atlayacağım ya? Eyvah. Yo. Yok anlamadım acı. Ha dur bakayım. 853 yazıyor ama. Ha aynen 8.53 bak. <gülüyor> Bir dakika. Lan çok mantıklı. Oyun paralel evrenleri mı lan acaba? Biz onu, ha, bunu aslında biz düşürdük değil mi? Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> İş hala <Gülüyor> Şimdi dur bakayım. Bu sayı nerede yazacak? üç beş dört Vallahi gördük. Hayır, sen ondan geldik normal. Ay yoo, yine. Ama bir sefer üstü üstü çarp. You deserve this. Hak all of it, all of it. Yok be kanka. Bence hiçbirini aketmiyorum ben yani. 9 Orada fare yoktu bu arada. Allah Allah ne yapayım?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 Şimdi şeyi götüreceğiz Rezal. O yine altı tane katmanın hani bir tane dolaba koyacağız, diğer dolaba diyecek, sonra son bir tane kalacak. Aynen bak Rezal, dedim ben ama size dedim Rezal. Aa, anladım. Son bir tane kaldı. Vallahi bir tane kaldı. Yapacağız. Hop geldim gençler. Hadi bakalım. Nel çalıyor finale doğru yaklaşıyoruz. Bana öyle geliyor son. Onu da bulduk mu? Bir tane bir şey kaldı. Onu da bulduk mu? Çek. Şimdi sıçtık, bu tabloyu gördük. <Gülüyor> bir adamsın lan. Yoksa kadın mısın bilmiyorum ama eziki var ya. Sana silahsız geliyorum. Şerefsiz. Şş, silahsız geliyorum. Yemedi tabi. Aaa bir fare. Yemedi tabi götü. Götü yemek ki benim elime pompalı tüfek vereceksin. Bak ne oluyor. Benim elime bir tane pompalı tüfek ver bak ne oluyor. Bu arada güzel benzetmişler. Ama olur mu? Bu korku oyunlarında illa kaçacaksın. Yok lan vallahi rez... Abi Capcorm adam ya. Vallahi Resident Evil adamdır. Net söylüyorum. Şimdi asansöre bineceğiz tahmin ettiğim kadarıyla. Haydi bismillah. Abi vallahi Capcorm adamım zaten. Elimize veriyor silah. İster dal ister dalma diyeceğim. Vallahi adam gibi adamlar. Hacı bu oyunun mantığı kaçmak ya. Ya kaçmak değil. Bilmece çözüp şey yapmak hacı. Ne bileyim. Yani işte, korkmak, korkmak Bende, Enes'te, Mehmet Emin'de, Batuhan'da hiçbirimizin zılaç topası ki oynamadık. Çünkü bir oyuna 500 TL vermeyiz. O oyun indirme girdiği zaman alırız abi, oynarız. Herkes oynar, biz sonra onun indirilmesi de çekeriz. Ama biz oyun en az 150 TL olana kadar ben o oyunu almayacağım. Bir şekilde söyleyeyim. Şöyle söylemek istiyorum. Eee... Gerçekten ne oluyor ya? Hmm. Aa, What is taking so long? Open this fucking door. I need to go. Open up. Hayır. Hell is Oh god. No. No, no, no, no, no, no. What have you done? No. Tamam. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. belirteceğim bir dakika. Ne yapacağım? Tamam. Alamıyoruz. Tamam. Bu kadar yani. Ne? Daha neyini zorlayan oğlum? Hiçbir şey alamıyorum işte. Allah Allah. Neyse gençler ben de anlamadım. A burada bir şey var neyse tam şeyde bakarız artık buna ee, final ediyorsun da bu ölümlük buraya kadar kendine kın.